Tavsiye forumunda sevgili üyemiz vesairenin bir sıkıntısı varmış. Koçtaş'tan bir tavan vantilatörü satın almış. Tavan vantilatörü garanti süresi içerisinde arıza yapmış. Yaklaşık 2 yıldır da kullanılan bir ürün. Arıza yapıyor. Arızadan sonra bildiriliyor. Çok detaya girmeme gerek yok. Sadede geleceğim. Yetkili servis diyor ki efendim bunu biz kurmadık. Garantiye girmez. Kimsin kardeşim sen de. Bir ürünün garantiye girip girmeyeceğine sen karar veriyorsun. Bu yetkili servislerin ellerinde yetkisi bulunan ürünlerle ilgili önlerine bir iş geldiğinde bu dağları ben yarattım, buraların kralı benim tavrı enteresan bir tavır. Değil o dağların değil oraların hiçbir yerin hiçbir şey değilsiniz kardeşim. Yani bir zamanlar benim de olduğum gibi kıytırık, kırık bir yetkili servistik biz kardeşim. Bunu bu kadar böyle ego seviyelerini yükseltmeye gerekecek bir durum yok. Yani bir firma var, bir firma mal üretmiş. Bu film, bu ürünle ilgili satış sonrası hizmetlerdi, destek sunabilmek adına da seninle oturmuş bir sözleşme imzalamış. Olay bu. Yani bunu bu kadar abartmanın anlamı yok. Peki nedir bu yetkili servislerin derdi? Nedir bu ego? Arkadaş, parayı kazanamamış zamanında. Sen niye bana para kazandırmadın da o tavan mantalatörünü kendin montaj yaptın bakayım diye onun acısını çıkarıyor senden. Normalde yapması gereken işten alacağı paran ne kadar? 100 lira. Ha ben bunu zamanında montaj yapsaydım 200 lira da montajdan alırdım 300 lira. Tamam birader şimdi senin bu cihaz bozuk. Montajı da sen kendin yaptığın için garantiye girmiyor anladın mı? O yüzden şimdi bu parçayı biz 300 liraya değiştireceğiz diyorlar sevgili kardeşimize. Alamayacaksın kardeşim o parayı açık ve net. Kimse bu yetkili servis sevgili üye kardeşimiz buradan bize firma ismi vermemiş. Verseydi buradan çatır çatır o yetkili servisin adını da söyler. Deşifre ederdim hiç çekinmeden. Alamayacaksın kardeşim açık açık ifade ediyorum sana. Garanti belge yönetmeliği diye bir yönetmelik var. Okuma yazman varsa gir oku. Ben hatta şuraya aşağıya da altyazı olarak yazayım. Belki görünce idrak edebilirsin. Garantinin geçerli olması için o malı yetkili servisin kurması gerektiğine dair bir zorunluluk hiçbir yasa ve yönetmelikte yok kardeşim. Garanti belge yönetmeliği de zaten bunun için var sevgili yetkili servis kardeşim. Senin işin, senin görevin arıza çıkmış olan bu üründe gidip arıza tespitini yapıp Vatandaşın tüketicinin hakkı olan yasal çerçeveler dahilinde ona hizmet sunmak, parasını da sözleşmeyi o firmadan almak. Bu kadar. Şimdi işleyiş nasıl oluyor? Bu sevgili kardeşimizin aynı zamanda uzun zamandır da çalışan bir ürün. Ha şu olur. Bakın orada mütabık oluruz. Vatandaş artistik yapmıştır. Ve aslında yetkili servisin kurması gereken ürünü kendisi kurmaya kalkarken mala zarar vermiştir. Veya montaj kaynaklı bir problem oluşmuştur yetkili servisin düzeltmesi gerekiyordur. Vatandaş o zararın parasını paşa paşa yetkili servise ödeyecek. O ayrı konu. Fakat buradaki durum tavan mantülatörü zaten 2 yıldır çalışıyor. Bunların komütatörleri var ya dostlar. O komütatör arıza yapmış. Zaten aslında ben onun niye arıza yaptığını da tahmin ediyorum da. Hani şimdi demiyorum ki kullanılan malzeme o kadar dandik ki üzerinden geçen yüksek akımı kaldırmamış erimiş demiyorum ben yani yine de oralara girmiyorum diyorum ki komütatör arıza yapmış garanti süresi içerisinde bir ürün yetkili servis bunu paşa paşa garanti dahilinde onarmakla mükellef tekrar söylüyorum garanti belge yönetmeliği madde bir zamanlar çok üstünde durmuştum 56 ve 84'tü diye hatırlıyorum ama ben detayları altyazı olarak yazacağım açıklamaları da ekleyeceğim bu yönetmelik kapsamında dostlar kendi kurduğunuz fakat kurarken zarar vermediğiniz kendiliğinden arıza yapan ürünlerle ilgili hiçbir şekilde malın garantili olması için kurulumun yetkili servisi tarafından yapılması gerektiğine dair bir zorunluluk yoktur yoktur yoktur. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.